Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü soru çözümleri videolarına devam ediyoruz. Bugünkü çalışmamızda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bize ara sınavında sorulan soruların çözümü evet, çalışacağız. Birinci sorumuz sevgili arkadaşlar Aşağıdakilerden hangisi mezit fiildir Mesela mezit fiil şaara eşuru yar da radiya yar da mücerred şaara yeşuru eşuru mücerred hake yahki mücerred dahike yadhak dahiket mücerred ihmar if'al levazi ne mezit bir fiildir sakatlık ve renk bildiren biri. Se-ü tercimu he cümlesindeki fiilin ne diyor? se biraz daha se-ü cümlesindeki ıı, Seğilin baba aşağıdaki hangisidir? Terceme filasinin Bakın Terceme Sülasi Mezid Sülasinin mezidi Ter t r c O zaman ne olur arkadaşlar? Rubai Mücerret olur. Yani mezit değil bu. Bakın Mezit ne demek? Mezit, kök harflerine harf eklenerek elde edilen fiillerdir demek. E, Rubayi'nin mezidi, sülasinin mezidi, sülasinin mezidi humasi, sülasi humasi atıyoruz. Sülasi mücerret de değildir. Sülasi mücerret ne demek? Üç kök harfine sahip olan fiiller demektir. Ketebe, celese, dehale, haraca gibi. Dolayısıyla bu nedir sevgili arkadaşlar? Rubai mücerrettir. اَفْعِلَيَلُمْ بَبَا Aşağılıkla hangisi için kullanılır? اَفْعِلَيَلُمْ اَفْعِلَيَلْ اَحْمِرَار gibi اَحْدَبْ بَيَحْدَبُ gibi yani ya gibi ya mirar mesela körleşti ya kızardı gibi ne demek? renk ve özürlerin mübalağalı anlatımı kıpkırmızı oldu debbemese kamburlaştı tam anlamıyla konu. Mutava dönüşüm değil, müşareket işleştik değil, müteaddilik e, yani etken durma değil. Teksir zaten çokluk değil yani. İf'ilen bezni nedir arkadaşlar? Renk ve özürlerin mübalağalı anlatımına giriyor. Şimdi yes günü diyor حَذَا Beyte, bu evde oturuyor. عَامِلٌ bir işçi, فَقِيرٌ fakir bir işçi, Yuda isimlendirilir. أَبَا سَعِيدٍ Ebe Said, Said'in Said babası diye isimlendirilir. مَعَا اُسْرَتِ ailesiyle birlikte bu evde Ebe Said diye isimlendirilen fakir bir işçi oturuyor. Şimdi burada amilun arkadaşlar diyor kelime cümlenin hangi ögesidir? Cümlenin hangi ögesidir? Bakın yes günü oturuyor. Kim oturuyor? Bu diyeceğiz. Bakın fiilden sonra biz faili aramak için kim oturuyor? Sonra nerede oturuyor? deriz? Kim oturuyor? Amil. İşçi oturuyor. Dolayısıyla nedir? Faili. Nerede oturuyor? Hazel Beyte bu evde. O zaman bu mefon olurdu. Ama altı çizili kelime o oluyor. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Bakın. Eşrakat eşşemsu. Güneş doğdu. Nedir? Fiil cümlesi. Değil mi? Eşrakat darra li's-sani min iki hırsız hapishaneden kaçtı diyor. Bu da nedir sevgili arkadaşlar? Fiil cümlesi. Çünkü ferra fiildir. Bak ferra. Ejabet el- ejabet Halide Halide soruya cevap verdi. Sorulara cevap verdi. Bu da fiil cümlesi. Edraka el-musafir el e, yolcu treni ulaştı. Ye, yetişti. Dolayısıyla bu da fi cümlesi. El bu hayretu azbetül ma'i Gölün suyu tatlıdır. Suyu tatlıdır bu gölün. Dolayısıyla doğru cevabımız ırdır. Yani el bu zaten isimle başlamıştır. İsimle başlayan cümleye İsim cümlesi diyoruz. Bunu hiç unutmuyorsun sevgili abi es Altıncı soru. yaktülü <gülüyor> marada. Hastalığı öldüren en güçlü silahtır. Cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan aşağıdaki müpteler aşağıdakiler hangisidir? Yani bakın el <gülüyor> keserim tembellik, tembellik hastalığı öldüren kuvvetli silah mıdır? Değildir. En nezafeti, temizlik, temizlik, en kuvvetli silah mıdır hastalığı öldüren? Evet, odur. El-hüznü, üzüntü, bilakis üzüntü hastalığı öldürmez, daha da katmerleştirir. El-kaleku, kaygı yine hastalığı oluşturan etmenlerden elbükeude hastalığı öldüren bir şey değildir arkadaşlar. Yedinci sorumuz yeskünü hezel beyte amilun fakirun cümlesinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdaki hangisi? Yeskünü ikamet eder demek. Yaşar demek. Bu evde fakir bir işçi yaşıyor diyor. Yaşar diyor. Şimdi yakumu kalkar, yatmayın, umutmayın olur, yeneğe mi uyur, ee, yukîmu doğru cevap budur arkadaşlar. Yün de iner anlamında ve kalır. Ama en doğru eş anlamlısı yukîmu. Sekene ekkâmi. sekil soru. Aşağıdaki ismi, mevsillerde hangisi muğrab'tır? Bakın muğrab cümlede geldiği yere göre harf veya harekesi değişen, daha doğrusu harekesi değişen. Tabi tesliyelerde elif yye dönebilir. cem müzekker salimlerde val yye şey yapabilir. Şimdi ellezine her yerde ellezine olarak gelir. Hiç değişmez. Elleati her yerde elleati olarak gelir. Mebnidir. Men mebnidir. Elleti mebnidir. Ama elleteni sevgili arkadaşlar... Ref durumda elletani, nas ve jer durumda elleteyni olur. Dolayısıyla nedir cevabımız? C şıkkı. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıla cümlesi? Sıla cümlesi şibih cümledir. Bakın şibih cümle nedir? Cümle olmamakla birlikte cümleye benzerdir. Yani harfi celli olan cümleler. Zehebe men ekele ta'ame yemeği yen kişi gitti. Yemeği yen gitti. Burada bir şivi cümle yoktur. Uhubbu sadika dostu severim. Ellezi öyle dost ki kulgu hasenim. Ahlak güzel olan dostu severim. Burada da şivi cümle yok. Normal isim cümlesi. Ne, Neceheti talibetü, kız öğrenci başarılı oldu. Elleti o kız öğrenci ki, Ebuha muderrisün, babası hoca olan, babası öğretmen olan, e, nedir? Kız öğrenci başarılı oldu. Diyor. E, burada da Ebuha muderrisün, Ebuha muderrisün, onun babası hocadır. İsim cümlesi, şibi cümle değil. D şıkkında kız öğrenciler geldi. Öyle kız öğrenciler ki karaknel rivayet. Romanı okuyan kız öğrenciler geldi. Burada da rivayete, fiil cümlesi bu zaten. Yani fiil olarak şey olmuş. ufsinu ile men iddâril acezeti. yani yaşlı evinde, acizler yurdunda, kimsesizler yurdunda kalanlara İyilik ederim. Tabi fi dar ile acazeti arkadaşlar şibih cümle. Bakın, car ve mecrudan meydan gelir şibih cümle. Dolayısıyla cevabımız E'dir. 10. soruya geldik. Ümmehâtu'l-mü'minîne <gülüyor> hünne elleti ellâti cümlesine boş bırakılan yere uygun olan sıra cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ümmehâtul müminine hünne Hünnellati <Gülüyor> <Gülüyor> Hünnellati Mesela ravaynel <el> hadis Hadisi rivayet edenlerdir. Müminlerin anneleri hadisi rivayet edenlerdir. Doğru cevap. Raval hadise rava olmaz çünkü burada Cemil eğer fiil faiden sonra gelirse ne olacak arkadaşlar? Hem sayı hem cinsiyeti yönünden uyacak. Ravav olmaz. Ravata iki bayan için olmaz. Ravat bir bayan o da olmaz. Doğru cevap o. Karatül Kütübe kitapları okudum nokta nokta iştereytühe. Şimdi e, cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki ismi mevsullerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? En uygun. 11. soru en uygun. Şimdi اَلَّذ۪ينَ olmaz. Çünkü el-kütüp arkadaşlar akılsız ve cem-i mükeser. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> <mühennestler> için kullanılır. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> müfret müemnesi için kullanılır. ellevine <gülüyor> cem-i <müzakker> için kullanılır. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> müfret müzekker için kullanılır. Şimdi kuralı hatırlayalım. Eğer isim, cemi, teksir, cansız ise onun işaret zamiri, ismi, mevsulü müfret, müennes gelir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Eğer işaret edilen şey ya da bahsedilen şey cemi, müennes, teksir ve akılsız, cansız ise ne gelir? Müfret, müennes gelir ismi i ya da işare zamiri ya da şey. 12. soru. Aşağıdakiler hangisi illetli fiil değildir? illetli fiil değildir. Bakın erade yuridu vakafe şeke cezee se'a cezee, erade ilk harfi illetli, vakafe o da pardon raade erade orta harfi vakafe ilk harfi şeke son harfi se'a son harfi o zaman ceze nedir arkadaşlar mehmus fiil ya yani salim fiilin mehmus kısmına giriyor hemzeli fiil 13. soru es-saihhatul el-müthafe ba'da zuhri Şimdi kuralımızı hatırlayalım. Eğer fiil başta, fail sonra gelirse, fail fiiline, Fiil fail ne? Sadece cinsiyet önünden uyuyordu. Sayı bakımına uymayıp müfret olarak gelir. O zaman buraya ne diyeceğiz? Zürne olmaz. Çünkü bu zurne biz ziyaret ettik. Zara o erkek ziyaret etti. Zaru o erkekler ziyaret ettiler. Zurne o hanımlar ziyaret ettiler. O zaman ziyaret Doğru cevabımız. Ziyaret-i sayihat-ül muthafebada doğru. E, hanımlar, öğleden sonra müzeyini yaptılar, ziyaret ettiler oldu. 14. Seyyarat-ül is'afi nokta nokta emamel müsteşfü. Şimdi seyyarat-ül is'afi arkadaşlar ne diyeceğiz? Seyyarat-ül is'afi dedik ki eğer isim başta, fiil sonra gelirse, fiil failine hem sayı hem cinsiyet yönünden uymak durumundadır. Seyyara cemi olduğuna göre arkadaşlar vakafet diyeceğiz. bakın Vakafet. Tabi cansız olunca ne oluyor arkadaşlar? Müfret, mühendis geliyor. Anladık mı bu konuyu? Eğer e, isim Çoğul fakat akılsız, cansızsa zaten o zaman ne oluyor? Arkadaşlar e, mühendis ve müfret olarak şey yapıyoruz. Vakafa o iki erkek durdu. Vakafa o erkek durdu. kafete o iki bayan durdu. Vakafu o hanımlar durdular ama e, neyden bahsediyoruz? İlk yardım ambulanslardan bahsediyoruz. 15. soru Kâlel-ebul-i <gülüyor> Ne demiş? Şimdi o zaman emir veriyor arkadaşlar. Yani bu gazeteyi masanın üzerine koy diyoruz. Çocuk erkek olunca o zaman da diyeceğiz arkadaşlar. Neymiş? da? Daha kıza emir vermek için. daha iki erkek. daha erkeklere. daha ne? Hanımlara verilen emirdir. 16. soru Hırsız 3 gün sonra yakalandı. cümlesinin Arapça doğru çevirse aşağıdakilerden hangisidir? Kabattu alallıssı be'de selaseti eyyem. 3 gün sonra hırsızı yakaladım. Halbuki yakalandı diyor. Burada kabattu. Kabadu yakaladılar alallıssı. Hırsızı yakaladılar. Be'de selaseti eyyem. 3 gün sonra hırsızı yakaladılar. Be'de selaseti eyyemin. 3 gün sonra Kubida aralısı hırsız yakalandı. Bakın hırsız 3 gün sonra yakalandı. Kubida. Kubida aralısı. Dolayısıyla C şıkkımız doğru arkadaşlar. Doğru şıkkı bulduktan sonra ne yapmamız lazım? Daha fazla oynamaya gerek yok. Hanımlar, beyler. 17. soru sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde naibül fail yoktur? Bakın al ma'mun tufiya al ma'mun fi al sanah al thaminah ashrada ba'da al mi'atayni tufiya kader na'ib fi'il amil al ma'mun ala ay yush yunsha ilmin yayılması için şey burada bakın meçhul fiil na'ib fi'il Ukidet el-mecalisi burada naibi fail. Humilet ileyhi kütübü şarkı vel-garbi doğunun ve batının kitapları oraya taşındı. Bak taşındı diyor taşıdı demiyoruz. Yebnil me'munu me'mun bina ediyor. Mektebetin azimeten büyük kütüphaneler kuruyor me'mun. O zaman doğru cevabımız bu arkadaşlar. Vakftu on 18. soru ne diyor? Ememe mektebi müdür şirketin şirket müdürünün odasının önünde durdum. En uygun şekilde hangisi tamamlar boş yeri diyor? Şite en arkadaşlar kışın. Sayfan yazın. Gaden yarın. Aynde yanında lahzatan nedir arkadaşlar bir an şimdi vakaftu lahzatan emame mektebi mudiri şirketi şirket müdürünün odasının kapısının önünde bir an durdum doğrusu çünkü inde emame olmaz ya yani inde yanında emame önünde olmaz dolayısıyla lahzatan 19. soruda mef'ulun fihi niteliği aşağıdaki hangisidir diyor. Bak mef'ulü fi sevgili arkadaşlar fi'lin yapıldığı yeri ve zamanı gösterir. fiilin yapıldığı yeri ve zamanı gösteren e'ne ve bete sorusuna cevap veren mef'uldür. O zaman ve şıkkımız hemen yaptık. Son sorumuz arkadaşlar fetuh فَتَتَحَرَّكُ الْحَافِلَةُ فَجْرًا مِنَ الْمَحَطَّةِ فَجْرًا Bakın, Ne diyor? فَجْرًا O ne demek فَجْرًا? Sabah vakti. Yani daha güneş doğmadan. Otobüs diyor, fecir vakti hareket edecektir. Altı çizilik kelime ne olur sizce arkadaşlar? Az önce dedim ya, e, failin zamanını ve yerini bildiriyorsa mefulün fihtir. Ne zaman ve niçin? Değil ne zaman ve nerede sorusuna bakın ne, nasıl sorusuna cevap veriyorsa, ne kadar sorusuna cevap veriyorsa mefulün mutlak. Nerede ve ne zaman sorusuna cevap veriyorsa mefulün fi, niçin sorusuna cevap veriyorsa mefulün lecdiğin. Evet bu başka videolarda da tekrar bir araya gelmek üzere, buluşmak üzere hepiniz hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.